Selam edeyim. Bugün aramızda İlet İttifakı ortaklarımızdan Gelecek Partisi Değerli İçin Başkanı Doktor Ünlü yaptı Demokrat Partisi İçin Başkanımız Halide Abla aramızda Geçen gün nazara geldik Sağ çalışmalarına kavartı da tarihsiz bir kaza geçirdik. Halil <gülüyor> başkanımızın da ili toplamda ısrar takıldı. Geçmiş olsun diyoruz. Çok değerli bireridekili adaylarımız ve evet. öncekilerin ilk Serdar Serben Gökmen. <gülüyor> bireridekili adaylarımızdan ilçemizden avukat Ender Onan Ersözlü. <gülüyor> bireridekili adaylarımızdan Sayın Ork Bulut. Malum e, geçtiğimiz aylarda ülkemizde Kahramanmaraş merkezli e, bir deprem felaketi geçirdik. E, deprem felaketinden dolayı da e, tekrardan hayatını kaybeden canlarımıza vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarız böyle açılar, böyle talihsiz olaylar, afetler e, bir daha yaşanmaz. Fakat yaşanmaya devam edecek. Önümüzde deklenen bir İstanbul Marmara var. Bununla alakalı olarak da önlemleri almak zorundayız. Bizler de önlemler dolayısıyla, şöyle ben konuşsam daha iyi sanki, bizler de, sesi merkeze giderdi, bizler de kendi üstümüze düşen vazif olarak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binamızı örnekler aldırdık, numuneler aldırdık ve binamızda da sonuç kötü çıktı. Dolayısıyla hem... Sizlerin can güvenliği, hem partimize gelen vatandaşlarımızın can güvenliği vesilesiyle parti binamızı yeni yere taşımak zorunda olduk. Bununla da alakalı olarak hem seçim süreci çalışmaları sürdürürken hem de yeni bir bina reşiline geçtik ve bu yolda acil bir adım atmamız gerekiyordu. Ve bu anlamda burayı biz ilçe binası olarak uygun bulduk. Hem lokasyon olarak hem binanın güvenililiği olarak hem bina güvenililiği olarak burayı daha uygun bulduk hem lokasyon olarak hem de binanın güveneliği olarak buraya daha uygun bulduk ve ilk kez bugün bizler de sizlerle beraber buradayız e, ilk kez İkişehir Başkanlığımızla sizleri ağırlıyoruz hep beraber e, tabi eksiklikler var onlara da bazı görünüm altında sınıyoruz bir önce yeni binamıza kendimiz atıp e, çalışmalarımıza başlayıp yani devam burada sürdürüp seçim kampanyası yürütmek istiyorduk e, kampanya başladı yaklaşık bir haftadır sahadayız yoğun bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz e, bu anlamda ee, sandık kurulu de burada onlara da bir kocaman alkış istiyorum. Bugün itibariyle sandık listemizi list, sandık listelerimizi sandık görev listemizi e, ilçe seçim teslim ettik. Hiçbir eksiğimiz yok. E, 49 sandığın tamamında asil ve yedek görevlendirmeler yapılmış bir şekilde sandıklarımızı teslim ettik. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Tabi sahada çalışırken bir motivasyonumuz var. İlçede, ilçemizde iki tane milletvekili adayımız var. Biri Endro sözü, diğeri Doruk Bulut. Ee, i̇nşallah bu moral ve motivasyonla sahada gece gündüz çalışarak aramızdan bir arkadaşımızı Ankara'ya temsilci olarak göndereceğiz. Bugün de bir bayram geçirdik 23 Nisan Ulusal Gemel Çocuk Bayramı aynı zamanda. Sabah çenengi hep beraber yoğun katılımla bıraktık. Dideğimiz şudur ki 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İktidar Partisi temsilcileri olarak milletvekilimizle beraber <gülüyor> inşallah çelendiğimizi Genel Atatürk'ü Anlatı'nda sunacağız. Saygı duruşunda bulunacağız. Dediğim gibi taşıma sebepimiz buydu. Seçim sürecinde çok düşündük. Acaba seçim sürecinde taşıma, taşımasak mı diye. Ancak şunu kabul etmemiz lazım. Meclis iktidar maalesef bazı durumları kader diye geçiyor, sizler tekbirini alırsınız, afet yaşanır, olası can kayıpları olur, bu kaderdir, evet. Ama bile bile önlem almadan, tepki almadan yaşamaya devam ediyor ve başınıza bir afet geldiğini hayatınızı kaybediyorsanız, bu olsa olsa tedbirsizlik olur. Bizler mevcut binamızda eğer durmayı hala kendimize yakıştıkça kabul etseydik, yarın bir gün olabilecek depremin afeti nasıl olacağını bilemeyiz. Olası bir cam kaybında hiçbirimiz bunun hesabını veremeyiz. Bu sorunu atulamayız. Tabii ki de ne kadar güvenli binalara çıkarsak çıkalım, depreme nerede bilemeyiz. Belki bir alışverişte, belki bir ziyarette e, bulunduğumuz binanın durumu çürük olabilir. Enkaz altında kalabiliriz Allah korusun. Ama e, bunu yap, biz tedbirimizi alalım, takdiri Allah'tan. O yüzden ilçe binamız, yeni ilçe binamız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah iktidari yürüyüşümüz buradan başlar. eksikliklerimizi de eksikliklerimizi de yine sizlerin desteğiyle kısa sürede tamamlayacağız. Sonuç itibariyle biz e, bugün bu çalışmaları, bu hizmetleri, burada yapılan her, her birinin e, katkılarla yapıyoruz, gönüllülükle yapıyoruz, imece usul yapıyoruz. Siz değerli partilerimizin katkılarıyla maddi, manevi, el gücü, iş gücü katkılarıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bu binanın da tahallatında Emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler. Kolay bir süreç olmadı. Yani bu görmüş olsaydınız, bize her kadar çok hak verdiğinizi anlardınız. Büyük bir emek verdiler. Bir ay boyunca gece gündüz veren çalıştılar. Hani başta Sencer Işıklar, Anıl Olur kardeşim ve onlarınla beraber gençlik konularımız olmak üzere Tanrı'dan sürecinde emeği geçen herkese ve katkı sunan herkese değerli, değerli misafirlerimize adına teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'na geride bıraktık. Bugün bayağı bu üçüncü günündeyiz. Ee, tekrardan bayramımızı kutluyorum. Ben şimdi değerli katılımcılara da sözü verip onların da bayram devrimi yapmasını isteyeceğim. Ee, bundan sonraki çalışmalarımız zaten biz sizlerle değerli örgütümüzle, partilerimizle, e, millet ittifakı birleşenlerimizle günlük olarak paylaşıyoruz. Ee, günlük olarak poranlarımızı sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerden isteğimiz yoğun katılımlarla bu poranlara katılmak. Artık zaten kadın kolu başkanımızla da görüştük. Ee, A bölümümüzdeki hafta kadınlarımızla yine aile destekleri sigortasında olduğu gibi emek verip emek veren kadınlarımız sahada çalışmaya devam edecek. Gençlerimiz partimizin bayrağını, pankartını asmaya, standını açmaya e, mülç sağda mücadele etmeye devam edecek. İlç ödücümüz, mevcut üyelerimiz, tüm örgütümüz hep beraber sahada olacağız ve 14 Mayıs'ta birleşe birleşe kazanacağız. Ben teşekkür ediyorum ilk sözü Gelecek Partisi İlçe Başkanımız Sayın Doktor Umut Beyat, Beyat Buyurun Başkanım Teşekkür ederim Değerli yoldaşlarım Biliyorsunuz biz bir İttifa'nın içinde Birleşe Birleşe bu Bugünlere geldik Öncelikle bayramınızı kutluyorum Daha sonra da Berkel Başkanı da kutluyorum ııı ee, iktidar sevincinin herkesle önce paylaştı da e, bu güzel binayet, bu güzel teşkilat bir yer, bayramla birlikte biliyorum çok emeklerdiler kısa sürede bu hale getirdiler, yerleştirdiler ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Demin içeride sayın vekilimize de söyledim. Halkımıza şunu anlatmamız lazım. Bu, bu seçim bir meşrutiyetle cumhuriyet bir seçimidir. İkisinin arasında seçim yapmamız lazım. Bu seçeneği istiklalatla demokrasinin arasında bir seçimdir. Tercihimizi ona göre yapmamız lazım. İnsanlarımıza bunu anlatırsak, inanın ki 14 Mayıs'ta zaferden çıkacağız. Teşekkür ederim. Evet, Sayın başkanım, teşekkür ederiz. Kim Demokrat Partisi İlçe Başkanımız Aydan Büyük Başkanım. Evet, Millet İttifakı'nın büyük ailesi, öncelikle Navına Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nızı da burada ayrıca kutluyorum. Bugün burada bulunmamızın sebebi CHP Teşkilatı'nın bu güzel ilçe binasını gerçekten kıskanır oldum. İnşallah en kısa zamanda Demokrat Parti'nin de için dinasını değiştirip öyle güzel bir ferah bir yere taşırım diyorum. Sizlerle birlikte okumaktan her zaman gurur duyuyorum. Bu ülkenin bekası için bir adamın iki dudağının arasında olan kaderimizi değiştirmek için buradayız. Hep birlikte güç birliğiyle sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtmak, akabinde de siliminizin sevilen meclis üyesi Doruk bulutu meclise göndermektir diyorum. Hep birlikte, güç birliğiyle bunu başaracağız diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Evet, başkan, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü bilir ve ikna adaylarımızdan serba veriyorum. Duyur başkanım. Teşekkürler değerli başkanım. Millet İtfakı'nın ilçe başkanlarımız. Değerli mikro arkadaşlarım. Değerli ilçe yöneticeri. Gerçekten adı kollarımızın başkanı da yöneticeri. Çok kıymetli mahalle başkanlarımız. Başkan diyorum. Tepçe cübürü var ama biz eskiden hep başkanlardık. Değerli örgütümüz, değerli yoldaşlar. iki bayramımız kutlu olsun. Hepinize merhaba diyorum, hoş geldiniz. Lakin baktığımız zaman, bugün özellikle çeyrek konma töreninde Ulusal Bayramımız 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da dahil. Değerli arkadaşlar, Sadece ilçe milletinin müdürü Çeleb koydu. Garip biliyorum de ama devleti yönetirken dahil, devletin cezası de alaştırdığı net şekilde bugün böyle olmuş oldu. O taksinde Koyma töreninde bayramlar devletin değildir, halkındır, insanlarındır. Taksinde dahil polis varileriyle. Konu, e, pariyelleri çekip halkı daim çocuklara daim bayram alanlarına ülkemizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna müsaade etmiyoruz. Tam burada bizler umudumuzu yitirmeyelim. Umudumuzu yitirmeyelim. Her ne olursa olsun. Değerli başkanlarım söyledi. Gerçek söylüyorum. Burada aydınlık ve karanlık diyorum. Son referandumda Milliyetçi Hareket Partisinin desteğiyle bu ülkede Cumhuriyetin kirişine korununa dinamit konuldu. Bu bilinçle, lakin sizlerden bir icam var, ee, yani değerli başkanım e, geçmişteki az da olsa tecrübelerimden e, dayanarak 31 Mart'ta ben İstanbul'da hem il bilinçim sorumlusu hem de seçim işler sandık yolunu kurumun başkanı görevlerini yaptı. ŞKM'de örgütlü yapıların karşısında hiçbir güç dayanamaz sizler bak bizlerden vurdu Nerede arkadaşlar sizler sandığın ve demokrasinin tabusu ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını aç bekleyerek susuz bekleyerek gerçekten sabah saat 6'da 5.30'da kalktınız orada sandıklarda görev aldınız ve o gece sabaha kadar YSK'lı ve Anadolu Ajansı'nın hiçbir veriyi vermemesine rağmen okul güneşim sorunları okulda ilçe e, sandık sonuç giriş, giriş sorunları ilçede okul sorunları, kalp sorunları okul güneşim sorunları, ilçe başkanlarımız ilçe yönetmişlerimiz on sandıkları bekledik. O oyun çuvalarını bekledik. O açıdan bu başarı sizlerindir. Yine de şunu söylemek de istiyorum. Bu başarıya gitmenin yolu ne demiştir? Hakimiyet milletindir demiştir. Birinci Meclis'te bulunduk gazi Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra da yeni Meclis açıldığında egemenlik kayıtsız şahsız milletindir demiştir. Nereye arkadaşlar? Kısaca bir şey söylemek istiyorum. 21 yıldır AKP'ye bu ülkede %80'i bir şekilde direk direkt direk bir bir şekilde oy verilmiş. Vermiş. vermiş. <gülüyor> Geçmişte biz sahada arkadaşlar AKP'ye oy veren hiçbir vatandaşı sorgulamayacağız. O neden biz alamadığımızdan dolayı kendimizi hesap soracağız. Onlara verdiklerinden dolayı da uslup, lisans, söyleme, tutum ve davranışa dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle arkadaşlar bizden İlk yüz günde, yüz günde Sayın Genel da, seçim buluşurlarımızda var. Onlara kısa bir göz geçirelim. Hiçbir zaman dünyada en zor şey bir kişinin karşısındaki kişiyi ikna etmekte ve oyun almaktır. şimdi sözü yine adaylarımızdan ilçemizin gururu avukat elde Sandık, sandıklarda çalışan gönüllü arkadaşlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi ayrı. Hoş geldiniz diyorum ondan sonra her günümüzü bayram olması dileğiyle bugün iki bayramımızı kutluyoruz Bayramızı da kutlu olsun <gülüyor> Genel Başkanımız 2017'de hak vuku mücadelesi diyerek Güven Park'tan bir yürüyüş başlattı. Ilmek ilmek bugünlere kadar dokudu ve altı farklı bir araya gelmez denilen görüşleri diğer partilerin özverileriyle birlikte aynı masada buluşturdu. Ben öncelikle bu konuda hem Cumhuriyet Halk Partisi aileme hem de Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine teşekkür etmek istiyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Ama 21 gün sonra aydınlık ve karanlık artık ayrışacak arkadaşlar. Biz krallar istemiyoruz, kurallar istiyoruz. Kuralların olduğu bir ülkede yaşamamızı istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın artık kurallarla yönetilmesine ve krallarla yönetilmemesini istiyoruz. Çok, dediğim gibi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yeniden hoş geldiniz diyorum, iyi bayramlar diliyorum. Evet, Sayın teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü, yani ilçemizin evladı ve sloganı da var. 12'den vuracağız. <gülüyor> evet, e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli örgütümüz. Yeni yuvamıza, yeni yuvamıza hoş geldiniz. E, bu yeni yuvamızın yapımında emeği geçen ilçe başkanımıza, Değerli örgüt ismini saydığı diğer iki arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Daha da önemlisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Şöyle aklıma geldi dedim ne söylesem ailemize, örgütümüze. 19 23 Nisan 1920 günü Atatürk Yüce Meclisi kurduğu gün, ee, şartlar bugünden çok daha zor durumdaydı hatırlarsanız. Bugün çok daha iyi şartlarda e, 21 yıllık bir cephörüde iktidara karşı savaşıyoruz. Ee, Atatürk yola çıkarken demokrasimizi ülkemizin bağımsızlığını ve bugün rahat rahat yaşadığımız bu güzel coğrafyamızı bize armağan etmişti. Bizden çok daha kolayını elde etmek için 25 gün sonra yapılacak bu seçimlerde biraz daha fazla çalışarak bir AKP'li oyu daha ikna ederek e, bu zaferi hep beraber yaşayacağız. E, ben buradan buradan sahada edindiğim izlenimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Bağcılar, Bahçeli Evler ve e, Beylikdüzü çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda silinimizde de e, yoğun bir çalışma içinde. Farkındaysanız sahada sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Muhteşem bir çalışma temposuyla örgütümüzle, ilçe başkanımızla, karın kollarımızla, gençlik kollarımızla, aynı zamanda sandıkları organize eden arkadaşlarımızla onlara ayrı bir teşekkür parantezi açacağım. Ee, müthiş bir çalışma e, içindeyiz. Sizler, sizlerin de bu çalışmalara evinizde, ailenizde, komşunuzda katkı vermenizi istiyoruz. Ee, bugün 23 Nisan günü e, bütün ulusal bayramlarımızı ortadan kaldırmaya çalışan ve eski muhteşem şaşasıyla kutladığımız Ulusal bayramlarımızı 14 Mayıs sonrasında tekrar geri getireceğiz ve 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta e, o protokol sırasında o muhteşem 19 Mayıs bayram kutlamasını hep birlikte yapacağız. O sırada o sırada, o, o protokol sırasında silibeli bir milletvekili de olacak inşallah Allah. Birleşe birleşe ittifak üyelerimizle, değerli başkanlarımızla birleşe birleşe kazanacağız. Ve e, buradan kendi sloganımızı söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. 12. sıradayız, 12'den vuracağız. Sevgili Çok teşekkür ediyorum. Ben günler sunuyorum. İnşallah nefes 14 Mayıs tabiçilerin olacak. 14 Mayıs gecesi sahilde Atatürk Meydanı'nda bu zaferi hep beraber tutacağız. Önümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hani az evvel iki arkadaşım ismini saydım ama ismini sayamadım. Evet Nazlı'da mı gelin? Yani? Evet benim milletvekili adayımız Nazlı Akgüz de aramızda. Burada evet, hemen geliştireceğiz. Can Nazlı'ya da söz ediyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Merhaba Nazlı Akgüz ben. Çok özür dilerim. Geç kaldık. Bahçeli evlerden geliyorum. Oradaki bir 23 Nisan kölenine katılmak durumundaydık. Ee, Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bayramınızda en dileklerimle kutluyorum. Ee, fazla vaktinizi almayacağım. Beni tanımayanlarınız mutlaka vardır. Hemen kısaca bilgi vermek isterim. Ben 1991 doğumluyum. Bakırköy'de doğdum. Aslan Trabzon Boklu'yum. Ee, siyaset bilimciyim, akademisyenim. Uzun yıllar İngiltere'de yaşadım. Ama genel başkanımızın çağrısıyla... Ülkeme geldim ve burada iyi bir tohum olarak topraklarımda yeşermek üzere ülkeme hizmet etmek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptım. Kanaat getirildi. 25. sırada sizlerin huzurunda şu anda milletvekili adayı olarak bulunmaktayım. Benim çok teşekkür ederim. Benim için her milletvekili adayı yoldaşım gibi sıralamanın bir önemi olmamakla birlikte tek gayemiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız yapabilmek ve parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek. Bu uğurda bana verilen her görevi layıkıyla yerine getireceğimiz sizlerin huzurunda da tekrar belirterek saygıyla selamlıyorum iyi bayramlar. hoş geldiniz diyorum. Evet az evvel de ifade ettiğim gibi bu süreçte hem sandıkların hazırlanmasında, hem parti çalışmalarda, hem tarzlar sürecinde yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki ay yoğun bir süreç geçirdik. İsmini saymadım ama emek veren çok değerli kıymetli isimler de var. Kadınından, gencine, en yaş almışından, değerli partiyelerimize üyelerimize, maddi manevi çok destek verildi. E, emek en yüce değerdir. Bunları hiçbir zaman unutulmaz. Biz bu emeklerin hepsini e, plaket takdimiyle de örgütümüzle paylaşacağız zaten. Ee, o yüzden bu süreçte emek veren herkese, ben personeli bizden tutun, e, gencinden, kadınından, yaş almış üyemizden, tümü örgütüme şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler <gülüyor> Millet İttifakı olarak seçimlere hazırız. Yol haritamız hazır. Bu anlamda Anayasa Değişikliği teklifimiz hazır. Güçler Demokratik Parlamenter Sisteme Geçiş yol haritamız hazır. Ortak politikalar mutabakat metnimiz hazır, adayımız hazır, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız hazır. Şu an Türkiye'nin tamamını sarmış durumdayız. Bir altı siyasi partimizin genel kıymetli genel başkanları ile geziyorken Cumhurbaşkanı yardımcılarımızdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da bu ziyaretlere eşlik ediyor, kalabalıklara hitap ediyor. Türkiye'nin tamamını sarmış durumdayız. İnşallah 14 Mayıs sabahı hep beraber sandıklarda görevimizin başında olacağız. Ve gecesi de kutlamalarda tutuk meydanında olacağız. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne yönelicez. Ve takımlarınızdan dolayı Tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, şeref getirdiniz. Dediğim gibi bu süreçte e, ufak tek eksiklerimiz var. Onları da gideceğiz ama parti binamız açıktır. Bundan sonra artık burada hizmet vermeye devam edeceğiz. E, yeni binamızda tekrardan hayırlı olsun. Evet, evet, evet, teşekkür ederiz.